İnanılmaz ağrım var. Böyle bir aşı kartı verdiler. Ben hiç hiç hissetmeden duydumamadım. Şimdi bir mana, mana var ki. Az önce küçük çaplı bir kriz yaşadık. Belki de giremeyeceğiz. Herkese merhaba. Şu anda birinci dozum sabahındayım. Ve bir yarım saate evden çıkıp ilk dozu almaya gideceğiz. Of, şu an biraz gerginim. <gülüyor> Aslında çevremdeki çoğu insan oldu. Ama neden şu an hala gerginim bilmiyorum. Bizim seçtiğimiz yer böyle kapalı bir otoparkta yapıyor. Şu şekilde her katta aşı istasyonları var. Hiç hissetmedim. Az önce ilk dozumu oldum. Bana böyle bir aşı kartı verdiler. Burada ikinci dozu ne zaman alacağım yazıyor. 21 gün sonra. Çocuklar. <gülüyor> Adama söyleceğim, bana bunu çek. Ben... Ee, az önce küçük çaplı bir kriz. Küçük çaplı bir kriz! <gülüyor> <gülüyor> az önce küçük çaplı bir kriz yaşadık. Çünkü ben Pfizer aşısı için randevu almıştım. Ama modern aşısı yaptık, yaptılar. Hem de videoda fark ettim. Evet, evet Çok sonraya vermiş. Ee, daha fazla bundan. Evet. 13 Mayıs. 28 günü. 28 günü. Evet. Şu anda aşımı olalı. Yaklaşık 2 saat, 3 saat falan oldu. Ee, Aşı yerinde bir küçük çaplı kriz yaşadık. Çünkü normalde ben Pfizer olmaya gittim. Ama olduğum binada bütün hafta boyunca Moderna yapıyorlarmış. O yüzden bana da Moderna yaptılar. Çevremdeki insanlar Pfizer olduğu için panik oldum falan. Ama şimdi Moderna'nın da gayet iyi olduğuna ikna oldum. Sorun yok. iyiyim. Kolumda hafif bir ağrı var. Aşı yapılırken asla hiçbir şey hissetmedim. Ee, yani yapılmadığını falan düşündüm. O kadar hiçbir şey hissetmedim. Ee, böyle hafif bir kolum ağrıyor. Ee, arada böyle bir sızlıyor ama çok hafif yani şu anda. Bakalım ne zaman belirtiler başlayacak. Aşı olalı tam 5 saat oldu ve şu an kolum inanılmaz ağrımaya başladı. Ve şu şekilde kaldı. Şu anda aşıyı olalı yaklaşık bir 5-6 saat oldu. Kolum açıkçası bu şekilde sabit kaldı ağrıdan. Şu an hiç oynatamıyorum. Ee, kısaca şöyle bir olan bitenin üstünden geçmek istiyorum aslında. Ben burada Carbon Health adında bir özel sağlık kuruluşundan e, randevu aldım. Burada böyle aracı özel kuruluşlar aşıları sağlıyor ve düzenliyor. Evet. Ve benim gittiğim, benim seçtiğim lokasyon USC Üniversitesi'nin kapalı otoparkıydı. Kapalı otoparkı demeyeyim. Çok katlı otoparkıydı. Ben özellikle bunun çok e, akıllıca bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem açık hava aslında kapalı, katlı otopark e, hem de çok geniş bir alan. Sizi o kadar güzel yönlendiriyorlar ki sürekli sizi yönlendiren buraya gitmen lazım, şuraya park etmen lazım, şimdi şuraya şunu yapman lazım gibi her adım başı bir görevli var arabanızı park edip istediğiniz herhangi bir katta aşınızı olabiliyorsunuz zaten oların birazcık gizlice de olsa görüntülerini çekip koydu ee, o kadar hızlı ilerledi ki yani size zaten bir barkod geliyor ee, onun sonrasında o barkodu gösteriyorsunuz kimliğinizi gösteriyorsunuz ve direkt hemen sizi bir hemşirenin önüne oturtuyorlar orada da e, yine sizin kimliğinizle beraber bir aşı kartı dolduruyorlar ve o sırada size işte herhangi bir önemli bilmemiz gereken bir alerjiniz var mı vesaire gibi sorular soruyor tekrar ee, ve aşınızı yapıyor <gülüyor> pat diye benim gerçekten 5 saniye mi falan aldı aşı olmak ve daha sonrasında hmm, çok ağırın olursa Tylenol içebilirsin. Ee, onun dışında bir 15-20 dakika seni bekleteceğiz. Yine bir alerjik reaksiyon olursa buradayız. Yoksa gidebilirsin daha sonrasında dedi. Tamam oynatamıyorum. <gülüyor> ee, ben Pfizer için randevu alıp gittim. Ama bana Moderna yaptıklarını fark edince... Ee, Önce bir çok korktum, panik oldum. O yüzden sabahki kayıtlarda böyle bir karmaşa mümkün. Ee, ama sonra öğrendik ki aslında bir haftadır oradaki lokasyonda e, moderne yapıyorlarmış. Ee, tamam, <gülüyor> sorun değil. Alıştım bu fikre. Ama ilk bir panik oldum çünkü çevrende tanıdığım insanlar genelde Pfizer olduğu için hani böyle içim rahattı. Ben de sonuçta bilimden başkalarının olduğu bir şey olacağım falan şeklinde. Şimdilik iyiyim. Ee, i̇lk bir buçuk saatimde gerçekten hiçbir şey hissetmedim. Aşı yapılırken hiçbir şey hissetmedim. Ne iğnenin girdiğini hissettim ne sıvının girdiğini hissettim. Hiçbir şey hissetmedim. Ee, ancak yaklaşık bir buçuk saat sonra böyle bir kolum böyle bir garip olmaya başladı. Yaklaşık bir iki buçuk üç saat sonra Hafif bir ağrı uğramda başladı. Ve şu an beş, buçuk, şu an neredeyse 7-8 saat oldu aşıyı olalı. Şu an gerçekten kolumu oynatamıyorum. Oynatamıyorum. Ee, yani şu an bir sar... Aa, hayır oynatamıyorum. Tamam denemeyeceğim. Birazcık şu an başım ağrımaya başladı. Ee, ama onun dışında hal olarak iyiyim açıkçası. Ee, başka bir şey de şimdilik hissetmiyorum. Sizi yine update'lemeye devam edeceğim. Diğer uh, saatlerde görüşürüz. One eternity later. ikinci doza geldik ee, ve aşağı alanı bombos. Yani empty. <gülüyor> Baksanız da düşünün artık üst katları açmıyorlar. Aşıyı yapanlar şikayetteler diyorlar ki gelmiyorlar artık aşıya. Hani şeyi sordum. Sizce herkes aşı oldu, o yüzden bu kadar az? Yani artık kestiler gelmeyi falanladı. Bilmiyorum. Niye insanlar kesti acaba gelmeyi? Onu konuşalım. Ne yapıyorsun? Zaten ben yapabilirim. Kalamıyorsa çıkalar. Orası ne peki sence? Evet. Hay Allah'ım yine şansına salak bir şey oldu ya. Ay yaparken acıdı. Evet acıdı valla. Eyvah ee, acıım önemli değil Geçen o. sefer adam yaparken hiç hissetmemiştim yani. Hiç hissetmedim. O adamın eli ne kadar asıkmış. Ay çok güzel. Yine hava bir şey hissetmemekteyim aşıyı neydi biraz aşıyı yapan kadın canımı acıttı ama olsun bakalım geçen sefer birinci dolda beşinci üçün dördüncü ya da beşinci saatte kolum ağrımaya başlamıştı bu sefer ne olacak göreceğiz Yine birincideki gibi 4.5-5. 4. saatteyiz şu an. Ve inanılmaz ağrım var kolumun. Özellikle şu kısımda. Ve böyle yavaş yavaş bir üşüme bir halsizlik başladı. Bu arada tabii şunu söylemem lazım. Olduğunuz aşının çeşidine göre de hissettiğiniz şeyler çok değişiyor. Ben modern oldum. Mesela Ih, kitle. Mesela Pfizer olanlarda da çok farklı hisler ve Çin aşısı yani Türkiye'de olanlarda da çok farklı. Çin aşısında en hafif belirtiler var gibi geldi bana şu ana kadar. Yani Moderna'nın da Pfizer'a göre biraz daha ağır olduğunu düşünüyorum ama genelde ikinci dozu çok ağır geçiyor aşının. pazar. Sabah yoga ile başladık. Şimdi ise hemen evimin karşısındaki Lakma Müzesi'ne geldik. Burası Los Angeles County Museum. Yani gerçekten New York'un meti gibi diyebilirim. Buranın en hani kontemporary bütün en meşhur art productlarının yaşalarının olduğu sergilendiği müze. Ee, tamamen limited Kapasiteyle alıyorlar yani limitli bir kapasiteyle alıyorlar ve saatleri rezerve ediyorsunuz. Bizim de rezerve ettiğimiz saat 4'tü. Şimdi 4'e çeyrekalı sıraya gireceğiz. Giriş yapacağız. Burası da müzenin kafesi. lakma kafe. Burada yemek yiyip kahve içebiliyorsunuz müzeye gitseniz de gitmeseniz de. hoş Kojin. Şimdi bu barkodları okuttuk. Saatimiz falan da burada yazıyor. Ups! Ateşimiz ölçüldü. Ve bekliyoruz. Şu anda gezdiğimiz bir Japon artist böyle daha bebeksi figürlerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta biz de şimdi şeyi... Yok oradan devam edeceğiz herhalde. buradan. Bir de biz de şöyle bir şey tartışıyorduk. Her zaman ben sanat okumam yani sanat okumuyorum ama sonuçta artla ilgili bir şeyler okuyorum. Buna rağmen hep böyle çalışmalarda anlam veremiyorum. Sizin fikriniz ne dedi? Ya Bu direkt sanat tarihi resim okuyanlar varsa lütfen bana yazsın. Yani Çocuksu, basit, herkesin yapabileceği bir şeyi ne kadar sanat olarak adlandırılıyor, adlandırıyorsunuz? Mesela bu tarz e, sanatlara art installation deniyor. Yani daha üç boyutlu bir şeylerle oluşturulan. Bana böyle şeyler daha mantıklı geliyor. En azından basit, düz, e, hani her, genel geçer şeylerdense. Ya da nasıl diyeyim, insanların kendine göre basit yapıp, Başkalarının anlam bulmasını istediği. Mesela bunlar biraz daha güzel anne diğer bebeklere göre. Evet. Daha detay işçiliği olan şeyleri beğeniyorum. Evet. Serginin başında sergiyi sövdüm sövdüm. Sonra gitgide kızları... Çizdiği şeyler güzelleşti ki adamın. Ama yine de birazcık saiko ve korkunç olduğunu düşünüyoruz. Ama güzel bir artistti yine de. Fikrimiz değişti. Bence ilk başta böyle basit şeylerle başlamış. Ya aslında çizdiği şeyler böyle çok bebek gibi şeyler ama o kadar böyle detay bakışında bir mana, <gülüyor> mana var ki. Ay yüzüm görünsün biraz. Hı. O yüzden aslında enteresan. Böyle kat kat oluşan bir müze. Her katta ayrı bir artist var. Şimdi bir alt kata devam edeceğiz. Bu arada kapıları ellemeyin diye bu sakat şeylerinden de yapmışlar. Sadece elinizi göstererek kapıyı açabiliyorsunuz şu şekilde. gösterdiğim Metropolis 2 adlı bir çalışmanın artisti. Aynı zamanda müzenin dışında bulunan ve LA'de çok meşhur olan e, Urban Lights'ı yapan kişiymiş ve e, Los Angeles'ı böyle ileriki halini hayal ederek yapmış. 110 tane araba e, dolaşıyor orada sistemde ve tamamen otomatik kendi kendine. Çıkınca o ışıkları da mutlaka size göstereceğim. Şimdi çok meşhur. kadar yansıyacak bilmiyorum. Bu gördüğünüz tamamen tülden yapılmış bir ev. Bakın kapı detayları, fiş detayları, boru detayları bile tamamen tülden yapılmış. Koskocaman bir ev. Havalandırması. Şöyle de içini göreceğiz. Bakın orada tuvalet ve mutfak var. Onlar da tamamen tülden. Ve size biraz önce içeride bahsettiğim Urban da burası. Ee, akşamları bu lambalar yanıyor ve çok güzel bir görüntü oluyor. Zaten burası Los Angeles'ta fotoğraf çekilmek için en meşhur noktalardan bir tanesi. Herkese 7 Mayıs Cuma gününden merhaba. En son sizinle başka bir müzede görüşmüştük. LAKMA'da şimdi ise... Ama çok uzun zamandır gitmek istediğim bir müzeye gideceğiz. Getty Museum adı. E, Getty Villa aslında aynı zamanda e, Malibu'da bulunuyor. Pandemi sebebiyle çok uzun süre kapatılmıştı. E, ancak şu an açıldı ve e, biz yine bir saat dilimine yer ayırdık. Aslında bayağı geç kaldık. Belki de giremeyeceğiz. Ben onu bir kontrol edeyim. aslında buranın tarihinden bahsetmek istiyorum. Paul Getty eskiden çok zengin bilyoner olarak adlandırabileceğimiz bir beyefendi ve kendisi hem Amerika'da hem İtalya'da çok fazla yaşamış ve İtalya'da bulunduğu süreçte İtalya'nın tarihinden, Avrupa'nın tarihinden çok etkilenmiş. O yüzden o bütün imkanlarıyla oradan hep böyle arkeolojik kazılardan çıkarılan eserleri toplamaya başlamış ve burayı da Malibu'yu da İtalya sahillerine çok benzetiyormuş hey. Hey. <gülüyor> ben Merhaba deyince utandım ee, ve bu Malibu'yu e, İtalya sahillerine çok benzetiyormuş. O yüzden burada getirip onları sergilemek istemiş buradaki kişiler için. Ee, ancak burası yapılırken kendisi İtalya'dayken vefat etmiş ve son halini hiçbir zaman görememiş. Ben duygulandım. Burası 1970. 4'te açılmış ama kendisi o sırada hastaymış İtalya'da ve 76 yılında hiç burayı e, ziyarete edemeden ölmüş daha sonra da bir ara e, restorasyon için kapatılıp tekrar yeni haliyle açılması da 2006 eğer Avrupa'yı ziyaret ettiyseniz ya da Türkiye'de bile Efes vesaire gibi antik kentleri ziyaret ettiyseniz aslında tanıdık gelecek eserler var. Tabi Amerikalıların çok çok eski bir tarihi olmadığı için onlar özellikle Avrupa'yı görmeyen hep Amerika'da olan Amerikalılar için bence çok etkileyici bir yer. Böyle de tatlı bir kafe yapmışlar müjdeye. Böyle tatlı bir görüntüyle kahvenizi içebiliyorsunuz. Şimdi bir kahve maması. Bu arada işin güzeli mi diyeyim, işin enteresanı mı diyeyim bilmiyorum. Ee, biz buraya gelirken bilete hiç para vermedik. Bayağı 0 dolar. Ee, direkt sadece saat için rezervasyon yaptırdık. Ne varmış? Gel gel. Sadece şey ay ayırıyorsun. gireceğin saatin ayırıyorsun. İşte biz öğlen 1'deki girişe rezervasyon yaptırdık. Ondan sonra geldiğimizde sadece otoparka para verdik. Otopark 20 dolar. <gülüyor> çok az değil tabii ki baya. Hani e, sanki o otopark parasından şeyimizi çıkarıyorlar, girişimizi çıkarıyorlar gibi bir şey yapmışlar. Bence hoş. Çünkü kafesi var, kafesinde takılabiliyorsun. Müthiş bir doğası var. Keyif yapabiliyorsun, müzeyi gezebiliyorsun. 2 kişi, 4 kişi gelsen de 20 dolar. Bence çok uygun. Evet. Bize Meryem Ana'yı hatırlattı. Çünkü Meryem Ana'da da normal bilet parası yoktur ama otopark parası vardı. Burası da bizim en sevdiğimiz yerlerden biridir. Türkiye'de, İzmir'de, Selçuk'ta. Böyle orası bana her zaman çok huzurlu hissettirir. Böyle dileklerimi dilediğim bir yerde. Burası da o havayı verdi, o duyguyu verdi. O yüzden çok hoşuma gitti.